Yanımızda da bugün depremde yıkılan. E Zeki Hanım nedir durum acaba? Biraz anlatır mısınız? Neler yaşadınız? Çok önemli. Çok önemli. Antakya artık yok. Artık Antakya yok. Atatürk'ün emanete hata yok. On bloklu, kocaman bir site, yerde bir oldu. Binlerce kişi öldü, binlerce kişi Hanımefendi, biliyorum çok, çok... E, yani size söyleyecek kelime bulamıyorum. Açız, susuzuz. Çocuklar, torunlar yanımda. Annemi kaybettim galiba. Galiba kaybettim. Siz şu anda neredesiniz hanımefendi? Dışarıdan evet, mı arıyorsunuz bizi? Yani evinizin dışında evet, mısınız? Evet, evet yok. Şehir dışına çıkma imkanı yok. Yollar yarılmış. Ortadan ikiye bölünmüş hava alanı, uçaklar geliyormuş ama geri gidiyormuş. Biz arabadayız, arabalarda oturuyoruz. Hiçbir yardım yok. Hiçbir çok çökmüş burada. Dışarıdan evet. gelecek olan yardımları bekliyoruz. Kimse gelmedi mi? Geliyor. Oraya... Yani çeşitli yardımlar ulaşıyor. Moralinizi bozmmayın. Ee, İnanın şu anda sesiniz de duyuyor. Herkes duyuyor. Geçelim bir esnada. Genet Bey, Genet Bey bizi bırakmayın. Yalnız bırakmayın bizi. Buradayız. Merak etmeyin. Ee, sakin olun. Sakin olun. Hiç panika olacak bir şey yok. Ee, i̇nanın yardımlar geliyor. Bir tek orada, bir tek size değil başka yerlerde de sıkıntı var ama inanın sizin sesinizi duyuyorlar. Şu anda da duyuyorlar. O yüzden çok kıymetli bu söyledikleriniz. Panik olmayın, evet. sakin olun. Yarın bakın e, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş evet, geliyor. Zaten sen, sen, sen belediyeler sen, sen e, şu anda oraya e, gönderdiler. Afak'tan şey geliyor. Allah'a şükür. Evet. Sakin olun, lütfen panik olmayın. Biliyorum ben e, çok Doğru. zor şartlardasınız. Yani zor. ben e, yaşadığınızı gö inanın e, gözümle canlandırabiliyorum. E, çok çok zor durumdasınız. Yani ben evet. de zor evet. konuşuyorum evet. ama... Korkmayın. Yani korkmayın bu ülkelerimizde. İnanın bunu. Canım benim. Canım benim. Cüneyt Bey. Canım benim. 15 dakikada bir artçı oluyor Cüneyt Bey. Çok korkuyoruz. Bizi bırakmayın. Cüneyt Bey. Allah yardımcımız olsun Bizi Evet, merak etmeyin. Ben de duygulandım. Özür dilerim, ben de duygulandım. Sizin durumuyla dolayı ağlıyorum ama şey yapmayın. Yani gerçekten bunu iştenlikle söylüyorum. Yani şu anda inanın binlence insan size ulaşmaya çalışıyor. Sizin gibi bir yani insanlara ulaşmaya çalışıyor. Sakin olun, korkmayın, inanın yarın yeni bir gün doğacak. Yepyeni bir gün doğacak. Çok zor bir gece geçirdiğinizi biliyorum. Bir şok içindesiniz. Antakya gibi güzel bir şehrin e, bu başına gelenler e, kolay değil ama e, yalnız değilsiniz yani bunu hissedin. Arkadaşlarım tır gönderiyor, bir sürü arkadaşım arada, Allah sizi de eksik etmesin onları da. Hayluk Levant geliyormuş, Melek Mosso geliyormuş, bir sürü sanatçı geliyormuş, on bir başkanımız geliyor, Kemal başkanımız geliyor. Allah razı olsun hepinizden, hepinizden, hepinizden. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, lütfen korkmayın. Yani sizi daha fazla ya, da şey tutmak da istemiyorum. Çok zor zaman geçirdiğinizin farkındayım. Kolay geçmeyecek bir gece, zor geçecek. Hayat boyu belki bu geceyi bu yaşadıklarınızı unutmayacaksınız. Ama hayat biraz da böyle bir şey. Yalnız değilsiniz. İnanın şu anda Türkiye'nin her yerinden yardım kan kon şeyleri geliyor. Konvoylar geliyor, siyasetçiler geliyor, asker geliyor, afat geliyor, Haluk Levent geliyor. Aklınıza kim gelirse geliyor ve bütün e, ülke kenetlenmiş durumda. Lütfen şu anda oturduğunuz o arabada kendinizi yalnız hissetmeyin yalvarıyorum size. Şey şöyle bir şey. Bizim tepkimiz şöyle. Antakya'ların, Hataylıların Maraş'tan bahsediliyor. Ağrı'dan deniliyor. Pazarcık deniliyor. 10 tane şey söyleniyor. Fakat bahseden yok. Biz de bir de bir Hayır ya. var, biz varız. Öyle olur mu ya? Yani herkes oraya ulaşmaya çalışıyor. Lütfen yalnız değilsiniz. Sakın bütün Hatay'dan bizi izleyenleri de bir daha sesleniyorum. Biz yalnız bırakılmayız siz ya. Öyle bir şey olabilir mi? Söz konusu olabilir mi? Yani askerinden polisine, afadından. STK'lara kadar geliyor. Çok ıı, travmatik bir şey yaşadığınızı ben inanın biliyorum. Çünkü ben de hayatım bu yerlerde geçtiği için biliyorum. O yüzden size gelip sarılmak istiyorum. Sarılamıyorum ama lütfen ıı, yalnız olmadığınızdan emin olun. Bu ülke sizinle yani bir tek sizinle değil. Bütün şu anda Hatay'dakilerle, Kahramanmaraş'takilerle, Afşin'dekilerle yollar kapalı, havalimanı kapalı. Büyük bir afet yaşıyoruz. Ve inanın yani düşünün 99 afetinden daha büyük bir afeti yaşıyoruz. Ee, değil, size ulaşmaya çalışıyoruz. Iyi. Korkmayın lütfen. Lütfen yalnız hissetmeyin kendinizi orada. Öpüyorum sizi çok. Çok teşekkür ederim. Lütfen yayınları da izleyin. Ben yine dile getireceğim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet şimdi e, hanımefendinin adı neydi? Kenan yani... Zey, e... Allah arkadaşlar böyle durumlarda böyle durumlarda insanlar tabii doğal olarak sevdikleri siyasiler sanatçılar vesaire.